Herkese merhaba arkadaşlar. Giddiat Tahmini Kupon Paylaşım Merkezi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için 5 tane maç hazırladım. Bir tane kuponum var. Maçlara ve kuponlara geçmeden önce arkadaşlar dün videomuzda paylaşmış olduğumuz 3.01 oranlı kuponumuz başarılı bir şekilde geldi. Değerlendiren arkadaşları tebrik ediyorum. Mokavlon Maçına 2-3 gol dedik, leverkusen Frankfurt maçına 2.5 üst dedik ve Atletico madrid Sevilla maçına 1.5 üst dedik. Başarılı bir şekilde geldi. Yine videomuzda paylaşmış olduğumuz 4 tane maçımız vardı arkadaşlar. 1.5 üstler. Onlar da başarılı bir şekilde geldi. Yalnız burada sizlere bir detay göstereceğim. Dün videomu dikkatli izleyen arkadaşlar... Umarım kazanmışlardır. Umarım söylediklerime kulak asmışlardır. Kulüp Afrika'nın Etoil-Sahel maçına 1.5 üst dedik ve 1.5 üstlerimizin ters bittiğini, yani 1'den 0, 2'den 0 bittiğini söylemiştik. Nitekim iki tane maçımız da bu şekilde bitti. Onları şimdi detaylı göstereceğim. Şöyle gösterelim arkadaşlar. Şu maçımız Etoil maçı arkadaşlar. Etoil maçı. kulüp Afrika'nın Etoil maçı 2'den 0 bitti. Şöyle göstereyim ben. Bakın ilk yarı 2 bitti, ikinci yarı 0 bitti. Yine Dunde United Stone maçı arkadaşlar yine 2'den 0 bitti bu maçımız 1.500 dediğimiz maçlar bunlar. Videoları bu yüzden atlamayın diyorum, dikkatli izleyin diyorum. Yani arada vereceğim tüyolar belki size daha fazla e, kazandırır, o yüzden videoları atlamadan izlemekte e, yarar var. Yine aynı şekilde Wolverhampton Everton maçına 1.5 dedik ve Atletico Madrid seviye maçına 1.5 dedik. Onlar da başarılı bir şekilde geldi. Değerlendiren olduysa tebrik ediyorum. Bu da dün de United Johnstone arkadaşlar. 2'den 0. 12.5 oranı vardı. Çok güzel bir oran. <gülüyor> Değerlendiren olduysa tebrik ediyorum. Evet, bugünkü maçlarımıza geçelim hemen. Vakit kaybetmeyelim. 5 tane maçımız var arkadaşlar. 5 tane analiz maçımız var ve bir tane kuponumuz var. Tabii ki değerlendirmek isterseniz bugün kupa maçları olduğu için pek fazla güven vermiyor açıkçası. Ama alabildiklerimizi alalım. Aklınıza yatan olursa onları değerlendirin. Maçlarımız ilk maçımız arkadaşlar saat 18'de başlayacak Romanya 1. liginden Çin diye maçı. Bu maçta yaptığımız analizler maçın bir buçuk Üstünü gösterdi bize. Hani bir buçuk üst garanti diye bakıyorum ben bu maça. 1.35 orandan değerlendirebilirsiniz. Bu maçı. ikinci maçımız Pau Olympia maçı. Şuna tekrar bir göz atalım arkadaşlar. Favok Olimpiyakos maçına bir oranına bakalım 2.55 2.70 2.15 Evet Excel'imiz karşılıklı gol var diyor. Bu maça karşılıklı gol var aldık arkadaşlar. 1.67 orandan değerlendirebilirsiniz bu maçı. Tabi ki aklınıza yatıyorsa o şekil değerlendirebilirsiniz. Hemen bir diğer maçımıza geçelim. İspanya 2. liginden arkadaşlar. Galahurra-Tudelano maçı. Bu maça yaptığımız analizler arkadaşlar 2-3 golü gösteriyor. Yani 2-3 gol dışına çıkmaz bu maç. Öyle düşünüyoruz. Tabii ki sizin de aklınıza yatıyorsa o şekil değerlendirebilirsiniz. Rekabet geçmişine bir bakalım. Evet arkadaşlar maçımız 2-3 gol. Aralığında bitecek. Horen o maçı o şekilde değerlendirebilirsiniz Tabii ki bu bir tahmindir ee, fazla kaptırmayın kendinizi <gülüyor> sadece zevkinün oynuyoruz biz burada kumara döndürmeyin Bir de arkadaşlar dün e, videomda şey verdim bir oran verdim dikkatli izleyen arkadaşlar o oranı gördüğünüz zaman direkt Üstü basın dedim, dikkatli izleyenler e, belki bugün bültenden de o maçlardan seçebilir. Yani çok önemli bir oran, çok güzel, çok değerli bir oran. Dikkatli izleyenler aralardan hani videoları atlamadan izleyenler mutlaka o oranı yakalamışlardır. Bazen arada böyle e, oranlar vereceğim. Ha, takip ettiğimiz, güvendiğimiz oranlar bunlar. Ha, i̇nşallah yanıltmaz. Yeni bir şeyler keşfettiğimiz zaman sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. Ha, sizler de videolara bir beğeni bir yorum atarsanız sevinirim arkadaşlar. Destek amaç destek arkadaşlar. Başka bir şey değil. Evet sonraki maçımız. Evet bülteni almayı unutmuşum. Hemen şöyle Livingston Aberdeen arkadaşlar. Saat 22.45'te başlayacak Livingston Aberdeen maçı. Bu maça bir 1.5 üst düşünüyorum. 1.5 üst oranı 1.30 arkadaşlar. Kuponunuzun birinde değerlendirebilirsiniz bu maçı da. Yaptığımız analizler onu gösteriyor. Yani şu maçlara bakmıyorum ben. Aralarındaki maçlar beni o kadar <gülüyor> etkilemiyor. işin açıkçası. Sadece buradaki oranlar... Buradaki oranlar arkadaşlar benim için... Ben baz aldığım oranlar bunlar. İlk kere 0.5 üst mesela. Bunları ben e, takip ettiğim oranlar. Bu maçta 1.5 üst sizin aklınıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. Bu maçın da ters bitme ihtimali var. Yalnız sanki oranda biraz oynama oldu. 1.5 üstü en garanti tercihimiz olsun. Bu maçın. Ve son maçımız arkadaşlar. Feyenoord Zuvalle maçı. Bu maça 2.5 üst düşünüyorum aslında. Ama ee, şu 1.70 ile 2.55 beni çok korkutuyor arkadaşlar. Genelde Maç alt bitiyor. 1.70 ile 2.55 oran. Şu değişirse arkadaşlar 2.50'ye düşerse direkt oynayın derim. Ama korkutuyor beni. 1-255 biraz korkutuyor. 3.5 altına kadar. 1.40. Aslında 3.5 altta değerlendirilir bu maç. Ama 2.5 üst aldık artık. Yapacak bir şey yok. Yalnız bu oran beni çok çok e, mutsuz ve rahatsız ediyor. 1.72-55. Tabi değişecek bu inşallah değişecek. Maçı üst aldık arkadaşlar. Aklınıza yatarsa değerlendirebilirsiniz. Kuponumuzu verelim arkadaşlar. Feyenoord-Zvolle maçı 2.5 üst. <gülüyor> Almanya 3. Liginden Lübeck-Mannheim maçı yine 2.5 üst. 1.55 oranı var. Toplam 2.17 oran yapıyor. Aklınıza yatarsa bu maçları, bu kuponu değerlendirebilirsiniz. Şimdiden herkese bol şans, bol kazançlar.